Merhaba Mastermind izleyicileri. Bu videoda sizler için Neptün'e teleskopla bakmanın nasıl bir şey olacağını göstermeye çalıştım. Sırasıyla ayarlayabildiğim teleskoplarla hazırlamış olduğum bu görüntüleri izlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. Bu tarz videolar için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Neptün Güneş'e en uzak gezegen olduğu için teleskoplarla gözlemlemek biraz zordur. Güneş sisteminin Uranüs ile beraber en soğuk iki gezegeninden biridir ve ortalama sıcaklık eksi 225 derecedir. Buradaki görüntü 100 milimetrelik aynalı bir teleskopla çekilmiş olmasına rağmen görüntüyü iyi ayarlayamadığım için bulanık çıktı. Görüntüyü çok temizleyemedim. Ama bu teleskopla bile gökyüzüne bakıp bu gezegeni bulmak, orada onun varlığını hissetmek benim için inanılmaz bir deneyim. Neptünün güneşe uzaklığı dört buçuk milyar kilometre kadardır. İşte güneş tam olarak bu kadar mesafeden bu soğuk gezegene etki etmeye devam ediyor. Bu gezegenin bir da 165 dünya yılına eşit olduğunu söylemekte fayda var bu görüntüleri izlerken. 200 mm aynalı bir teleskopla hazırlamış olduğum bu görüntülerde gezegen biraz daha net görünebiliyor. Ancak bu gezegende gözlem yapılmasını zor kılan şey gezegenin kendisinin ışık kaynağı olmayıp tıpkı diğer gezegenler gibi yıldızından yani güneşimizden aldığı ışığı yansıtıyor olması. Bu nedenle bu kadar uzaktaki bir cismi kaliteli teleskoplarla bile gözlemlemek zorlaşıyor. Neptünün en güzel görüntülerini 1989 yılında yakınından geçen Voyager 2 sondası yapmıştır. Bu sonda gezegenin yakınından geçen ilk ve tek insan yapımı nesnedir. İşte bu görüntüler Voyager 2'nin 1989'da çektiği görüntüler. Peki, NASA'nın Hubble Teleskobu ile çekmiş olduğu görüntüleri merak ediyor musunuz? İşte arada atmosfer olmadan sahip olduğumuz en iyi teknolojiyle Neptün'ün görüntüleri. Bu görüntülere dikkatli bakarsanız üzerindeki fırtına da fark edilebiliyor. Çıplak gözle baktığımızda göremediğimiz bu gök cisminin Orada bizimle aynı güneşi paylaşarak varlığını sürdürüyor olması gerçekten inanılması güç bir olay. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olarak bana destek olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.